Merhaba arkadaşlar, bu videoda Selo'nun Explorer ile ilgili bir inceleme yapacağız. Normalde Explorer'lara göre bir tık daha Selo kendini geliştirmiş. şurada inceleyeceğiz az sonra. Önce genel kısımlardan başlayayım. Şimdi bu bir blockchain defterinin aslında gidişatı ile ilgili bize bilgi veren bir Explorer. Bütün blockchain'lerin az çok Explorer'ları var. Hatta çoğusunu aynı yer yapıyor. Kim bunu da? Yapmış mı? Yok, genelde ETSK'ın var, onlar yapıyorlar. Buradaki test dağları Alfajores ve baklava. Alfajores bir Arjantin tatlısı, baklava da bizim tatlı. Biliyorsunuz ana A Alfajores, ana test dağ. Alfajores. Orada da aynı şekilde e, bir tasarım var. Şu kısmı aynen geliyor. Alfa Jolest'ten baklavaya geçebiliyorsunuz. Mainnet'ten devam edelim. Şimdi blockchain kısmında bloklar var. Epoch Blocks var. Burada ona bakalım. Bunu tam bilmiyorum. Epoch Blocks'a bakayım. All Blocks kısmında Şimdi bir bloğun içerisinde transaction'lar oluyor. Örneğin şöyle biraz aşağı gidelim. Mesela şu blok içerisinde 21 tane transaction var. İşte bu ne kadar byte tutmuş, ne kadar sürenci olmuş, bunu kim validate etmiş? Bakın burada validator'lar var. Bir bloğun içerisine girelim. Şimdi blokla ilgili işte timestamp transaction içerisindeki 21 transaction validator bunun parentage'i kim? parantez yani o Mer Merkle ağacı denilen ağaçta üstünde kim var? Kime bağlı bu? Kullanılan gaz Limit gaz da ne kadarmış? Community fund diye bir şey var ilginç olarak. Community fund da işte burada aslında anladığım kadarıyla toplu akan bir para var. Şu kasinolar falan bunlar tamamen şunlar. Tam. Toplu, akan para var her bloktan. Buradaki 21 transaction içerisine girdiğimizde işte mesela token transferi var bir tane. Selo doları transferi var. Uniswap kullanılmış. Kontratların çağrılması var. Token transferleri var. Hepsi de başarılı olmuş anladığım kadarıyla. Sonra transaction'lara bakabiliyoruz. Doğrulanan transaction'lar, bekleyen transaction'lar. Mesela bunlar doğrulanan transaction'lar. İlk 10.000 transaction'a buradan bakabiliyorsunuz. Bir transaction'ın içerisine girelim. Şu bizim transaction hash'imiz oluyor. Hash değerimiz. Bunlar hexadesimal e yazılıyor. O yüzden 0 e başlıyor. Ee, sorunsuz. Ee, 4-5 blok bunu doğrulamış. 36 saniye önce olmuş. Artıyor. Bu transaction şuradan şuraya olmuş. Gez limiti. Kullanılan gas, bunun %5'i kullanılmış. Nance değeri bulunan. Burada da raw input diye bir şey var. UTF-8 olarak da bakabiliyoruz. Kontratı doğrularsak buradaki diyor ki input'u da görebiliyorsunuz. Bunun dışında burada bekleyen transaksiyonlar var. Yani henüz validate olmadıysa, doğrulanmadıysa pendingten bakabiliyorsunuz. Şu anda 105 tane transaction bekliyor. Top sell holders var. Bunu bu şekilde yazmışlar. Ee, genelde blockchainlerde accounts diye bir kısma alıp orada en çok tutanlar gösteriliyor. Şimdi top sello num bir de orada tabi. Market Cap'den 0 dersek şimdi e, toplam 483 milyonu dolaşımda 483 milyonu dolaşımda e, burada mesela 122 transaction gerçekleştirmiş bir tane adres var %10'unu Market Cap'in elinde tutuyor bu da Market Cap'in %46'sını elinde tutuyor bu şekilde gidiyor. Burada okurken mesela şu e, borsa hesabı oluyor. 17.728 işlem borsa hesabı oluyor. Geliyoruz. Borsanın bakiyesine de buradan bakıyoruz. Bakalım. Bunu yapan e, explore yapan yeri anladım herhalde. Çünkü aynı tasarımı bl bl Blocks Kutu Flexkut mu? Bloxkut? Bloxkut da kullanıyor. Şu anda borsada mesela gitgide artıyor sero, Yani dışarıdan sero gönderiliyor. Bu nereden gönderildiği önemli. Yani borsanın soğuk cüzdanından, borsanın sıcak cüzdanına gönderiliyorsa borsa talep olacağını düşünüyordur. Ama soğuk cüzdanlarda tutan holderlar borsanın sıcak cüzdanına gönderiyorsa o zaman bunu satış baskısına bir süre sonra dönüşebilir. Hemen olmasa da sonra... En, i̇şte burada mesela 400, 400, 400 gelmiş, 400 gelmiş. Bir burada sanki böyle bir bot gibi bir şey var. Ee, borsa yakışları buradan görebiliyoruz. Ha, diyeceksiniz, bunun borsa olduğu yüzde yüz mi? Yüzde 99 çünkü bu kadar transferi bir kişi yapamıyor. Bot yapabilir mi? Bot da yapabilir ama botta da 17.000 bin transfer olmuyor yani genelde. Bir de botların bakiyeleri genelde hemen değişiyor yani böyle uzun süreli bakiye değil mesela 5000 giriyor sonra çıkıyor devam edelim buradaki mesela sıfır transakşon olanlar e, ne oluyor aslında hiç daha dokunmamış elinde tuttuğu şey reserve proxy governance proxy gibi e, şeyler var Hesaplar var. Bak burada bir sürü burada 61 bin işlem yapan bir hesap var. Mesela 1 milyon e, silo tutuyor. Aynı şekilde mesela burada şeye de bakabiliyoruz. Bir kontrol edeyim de token transferde. Normalde selo ekosistemindeki alt token'ların transferlerine de bakabiliyoruz burada. Bir tık yavaş yükleniyor. Bu Explorer'un yapısı böyle. Ben diğer kullandığımda da aynısı vardı. CSV olarak dosyayı indirebiliyorsunuz. Burada. Şu token transfer'e bir daha bakalım. O açılırken şu menüye bakalım. Şimdi burada kontratlar var. Kontratların içinde bütün tokenlar var. Verified kontratlar var. E, verify kontrat var. Normalde böyle olmuyor. Bakalım geldim. İşte mesela buradaki token transferlerini görüyorsunuz. Şu an Selo üzerinden. Hepsi Selo üzerinden. Burada Selo ekosistemindekiler de olabiliyor. Ama şu token transferi olduğu için, tokens'a bakalım. Borsalara açılan Selo ekosisteminde bir şey, işte CUSD var mesela, Selo doları. Onunla ilgili olabiliyor. Buradan bakiyelere bakıyorsunuz. Şunlar zaten değil de, onlar spam. CUSD, Selo doları var, stablecoin. Mesela 173 dolar var. Şimdi buradan kontratlara gelip tüm token'lar dediğimizde aslında burada zaten EVM uyumlu. EVM uyumlu gönderilen bütün token'ları görüyorsunuz. Burada Selon'un stable coin'ler de işte dolar, euro, bir, bir tane daha vardı. Brezilya Real, şu real bunları görebiliyorsunuz. Şu casino net, casino bunlar spam spam olması lazım Burada yapılan her şey var aslında yani a üzerine üretilmişse buraya düşüyor. verified kontrata da kontraktta da bu doğrulanmış kontratlar var doğrulanmadan kası da aslında e, buraya diplo ettikten sonra doğrula kısmına gelip Explorer üzerinden bazı bilgileri doğruluyorsunuz. İşte işte lisansıydı başka bilgileri doğruluyorsunuz. Burada mesela Impact Market, Selo ekosistemindeki en önemli oyunculardan biri. Ee, şöyle bakıyorum. Bu karbonla ilgililer, plastik burner bunlar. da ekosistem daha çok böyle onarıcı finans, yenilenebilir finans ve... E, işte Sosyoekonomik olarak zor durumdaki kesimlere yardım olduğu için projelerde o minvalde gelişiyor. Bu mesela kısmen doğrulanmış. Burada projeler var. Bir kontrata da girip bakabiliriz. Mesela Impact Market'e girebiliriz. Giremedik bir daha tıklayayım. kontrat 9 gün önce oluşturulmuş bir kontrat var bu impact marketin alt bir kontratı da olabilir impact Market Normalde yani burada bir de sıra, impact Market Normalde çok büyük bir proje selo ekosistemine doğrulanma zamanlarına bakalım ona göre sıraladı Muhtemelen Hmm. mesela 2020'de doğrulanmış projeler var şöyle sıralayalım yeni aslında biz buradan diğerlerinde de şey var ekosistemin nerede büyüdüğünü ne geldiğini ekosisteme şuradan görebiliyoruz mesela bu dün, bugün yok dün 3 tane proje doğrulanmış travel saver diye bir şey var bu muhtemelen tam emin değilim ama isminden anladım hani travel to earn tarzı bir uygulama Hani hareket et, kazan. Biz buradan zaten ekosistemin nereye gittiğini de anlamayabiliyoruz. Verify contract'a girelim. Burada da işte kontratın adresini giriyorsunuz. Yani buraya deploy ettiğiniz adres. Sonra nasıl doğrulayacağınızı, Viper'la mı veya kaynak koduyla mı seçip adımları uyguluyorsunuz. Stats'a bakalım. Bir takıldı, bir geri çıkalım. Starfield var. Maker Dojo var. c bakalım. Aslında bunu biraz daha farklı bir şey üzerinden yapmışlar istatistiği. İşte toplam transaction, eee fee, ortalama gas kullanımı, şu 20 günlük transactionlarda ilgili eee veri günlük bin, aylık 10 milyon transaction gerçekleşmiş. Aktif address 1587 e, günlük. Aylık da 55.000. E, bu da adreslerdeki büyümeyi gösteriyor. Bu iyi bir veri. Özellikle işte Şubat 2022'den sonra bir kırılma olmuş. E, gaz, gaz kullanımı aslında gaz kullanımındaki en önemli şey. Ürünün stable olması açısından gaz kullanımında daha böyle Sabit bir şey. Yani tekno, sürekli düşmüyorsa da sabit bir e, gösterge yatırımcı açısından. ya yani O projeye yatırım yapmak isteyenler açısından da makul oluyor. Burada gas kullanımı artıp azalmış. tabii bu transaction sayısıyla da alakalı. Şöyle bir şey var. 2022'de çok artmış. Bu e, istatistikleri veriyor bize. Genel. Daha sonra herhalde adreslerle ilgili de işte toplam adres, kontrat adresi, cüzdan adresi. Şimdi bu seloda cüzdan kısmı çok önemli. Çünkü mobiliteye önem verdikleri için e, cüzdan adresi, aktif cüzdan adresi çok önemli. ambanking dedikleri bankacılıktan uzak nüfusa girmeye çalıştıkları için özellikle o cüzdan adresini çok önemsiyorlar. Burada da bakiyeler var. İşte... E, Nerede ne kadar bakiye olduğu ile ilgili. Mesela da e, bir proje selo ekosisteminde ve burada top 100 gidiyor 10 10.000'e kadar gidiyor e, adres var. Maker Dojo'da e, yine benzer şekilde daha çok e, attest. Neydi? Burada da onaylanmış e, kişiler üzerinden yapıyor galiba. Burada ilginç bir grafik var. Yunusov üzerindeki istatistikler var. Moğolada e, şey üzerinde girmiştim ben buna. Sel üzerinde bir market diye hatırlıyorum ben. Hı -hı. Yani bir tür Dex olduğu için oradaki istatistikleri de yansıtıyor. TV, TVL'leri, TV TV kümülatif birikme hacimdeki, Uniswap istatistiklerine buradan giriyorsunuz. User bazı, transaction. Evet. Biraz daha Dex ile ilgili. Yani orada uzmanlaşanlar için oradaki total value locked çok önemli. Yani likiditeyi sağladığı için biraz da güveni sağladığı için biraz daha finansal kısım artık o teknolojik kısım değil de Mola'daki işte borç alma, borç alma oranları oradaki haftalık istatistiklere vesaire buradan bakabiliyorsunuz. API'ye gelince grafin API var. Kovalent'te SELO var mıydı? Hatırlayamadım bir bakayım. Ben bu arada Kovalent'in yeni ürününe de e, şeye seçirdim. Ön inceleme. SQL'e orada güzel sorgular yapılıyor. Onunla ilgili bir şey inşallah olacak. Herhalde yok. Daha seloya eklememişler kovalent'e. Bakalım. Şu ekranımız. Bakalım. Graf var. Pardon. Daha gelmemiş istedim. Hmm. muhtemelen. Yani ama şu an graf kullanılabiliyor. Pardon, pardon. Grafin burada Qelet servisi var. Bunu biraz kovalent geliştiriyor, güzel bir SQL olaya giriyor. Grafte girer yakında. RPC var, Ethereum RPC var, API'ler için. Burada da. Burayı sevdim. Mor kısmında işte bu cüzdanlar ki Valora zaten en önemlisi o o kısım var. NFT'ler var. İşte borç alma verme uygulamaları, finansal alarmlar. Spend diye bir kısım yapmışlar. Mesela harcama ile ilgili Connect diye bir kısım var. Eğer Selo'ya öğrenmek istiyorsanız whitepapery var. Coinbase örneğinde Coinbase'e kayıt olunca bir Selo verme olayı var. Çok eskiden beri yani odur. Ee, odur yani. Selon'un ee, white paper'ı var. Ben white paper'ı ile ilgili 3 tane white paper'ı var Selon'un. Bu yani bir teknik white paper var, bir finansal white paper var, bir de sosyal etki anlamında white paper var. Burada bunlar eskisine atıf yapmış olabilir. Hemen ben size Papers. Göstereyim. Şimdi bir ekonomiyle ilgili var. Bir sosyal etkiyle ilgili white paper var. Bir de burada protokolle ilgili white paper var. Bakın onu yeni hali bu şekilde. Stability bakın read paper. Onu da artık özelleştirmişler ama en çok önemsedikleri şu. Sosyal etki. Buna mutlaka bir göz atın. Zaten daha özenerek hazırladıkları da bu. Bakabilirsiniz. Yönetici özeti de koymuşlar. Bu normalde ürün izleniyordu. İndirip bakabilirsiniz. Yani bütün Selon'un motivasyonu aslında orada var. Gelelim. Neresi kaldı? NFT'ler var tabii. NFT marketplace'ler. Yani şimdi NFT'de de yani e, normalde önemli olan Selo'da bir NFT pazarına girilecekse mesela bu tarzda değil de daha Selo'nun e, motivasyonlarına uygun bir NFT pazarı daha mantıklı olur. Ya yani o motivasyonlar ne? İşte mobiliteyi artırmak, sosyal yardımlar vesaire onlar. Hani her zinciri destekliyorum. Hadi da destekleyeyim. Yani çok makul değil. Şöyle bakalım, non space cross chain yapmış. Bunlar da selo, ethereum, Avalar. Şunu tıkaramam. Oops, swap olabilir. Yani bu tarz mesela biraz daha fikirleriniz ve bir daha komünite oluşturmak için diyor ya. Zaten selo, buradaki şu ekosistem hep selo. Hani bu tarz şeyler daha çok destekleniyor. Bu projeye bakarsanız Cyberbox.art diye, hani böyle sanatı, sosyal e, konuları içine alan bir şey. Bu da bir selo valorapın e, arama motoru. Burada selo cüzdanında arayınca mesela benim selo adresinde. Testnet'i buraya yazacağım ama hemen yani bir şey çıkmayacağını tahmin ediyorum NFTsi yok. Buradan NFT bakılabiliyor. Learn Solo'da da doküman satıyor. Dur ha figmette. Tamam figmette bu figmette de benim çalışan arkadaşım var Kanada merkezli bir yerde yanılmıyorsam. Bunlar da şey yapıyorlar, yani aslında eğitime odaklı, e, bakın mesela SELO, nereden başlayacağım, SELO'nun 101'i neler, burada ba bazı tutoriallar, SELO yollamak, greflerle ilgili çalışma, mobil... Merhaba, e, DEP uygulaması yapma, Truffle ile çalışma gibi bir alan oluşturulmuş figment üzerinde. Figment doğrudan bu eğitimlerle ilgili bir platform. Um, Power diye bir arkadaşım, eğer ayrılmadıysa orada çalışıyordum. Sand NFT, evet, başka bakalım ne var? Kaynaklar var yine. Selo'nun forumu, doğrulayıcılar, rezervler, dökümanlar, rezervler biliyorsunuz artık biraz önem kazandı. Finansal araçlar var. Borç alma verme uygulamaları var. Mola'nın marketi vardı. Göstermiştim zaten. Swap'lar, Upswap, Symmetric, Mobius, Selo rezervleriyle ilgili bilgiler var. Bence bu da önemli. Dolar, euro, real olarak. Çünkü stable coin üzerine işlem yaptıkları için rezervler biraz önemli. Stable Stablecoin'de biliyorsunuz o rezerv kısmı hep sorgulanan bir şey. testnetine de göstereyim. Alfa Joris ana testneti. İşte blok ortalama süresi, toplam blok, cüzdan adresi vs. Burada da aynı şekilde verified kontratlar olabiliyor. Yani test net diye olmayacak diye bir şey yok. Burada da aynı şekilde doğrulanmış kontratlar, kontratı doğrulamalı oluyor. Burada da topsell holders da bu sefer test ile ilgili cüzdanlar var. Yine aynı şekilde. Kalan bir yer var mı? Buradan gece moduna geçiniyor durum. Geçemedim ama burada bir adresi, e, sembolü vesaire aratabiliyorsunuz. Selena'nın logosu yeni değişti bu arada. Bir Explorer'ı bu şekilde görebiliyoruz. Şuradaki bilgilerde bu alfa juresi de aynısı yani mainnet'te de aynı. Bu blok e, time biliyorsunuz çok kritik çünkü işlem ona göre. Ya bu ne kadar hızlıysa o kadar iyi diyoruz tabii ama merkezilikte olduğu sürece bir anlamı olmuyor. Merkeziyetsiz bir mimaride ne kadar hızlandırılabileceği meselesi üzerinden tartışmalar gidiyor. Şuradan metamaskınıza siloyu ekleyebiliyorsunuz. Blockskut, doğru tahmin etmişim. Bu Blockskut geliştiriyor bunu. Bunlar aynı zamanda Mumbimle de çalışıyorlar. EVM bazı blok zincirleri için explore üretiyorlar. Burada da celo blok skut şeyi var. Versiyon yazmışlar. Yani bu şekilde bir inceleme olsun. Umarım faydalı olmuştur. Yani bu blok zincirleri anlamak açısından birazcık temel bir video oldu.